Teknoloji okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin yeni geliştirdiği hızlı şarj teknolojisini konuşacağız. Biliyorsunuz hızlı şarj denildiğinde aslında Çinli firmaları ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü hepsi bu konuda gerçekten çok büyük ilerlemeler kaydettiler. Zaten akıllı Telefon pazarına baktığımızda hakim olan birkaç ülke olduğunu görüyoruz. Nedir? Amerika biliyorsunuz. Apple var orada. Güney Kore biliyorsunuz. Samsung ve tabii ki Çin birçok marka var. Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Tekno blablabla bla bla. yani bir sürü marka var şimdi. Bu markaların ortak yönü ise arkadaşlar... ...hızlı şarj teknolojilerinde önemli adımlar atıyor olmaları. Örneğin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Infinix diye bir marka... ...biliyorsunuz telefonlarını satmaya başladı. Pek çoğumuz bu markayı yeni duymuştuk. Ama Infinix bile muazzam bir hızlı şarj teknolojisine sahipti ki... ...bu teknoloji halihazırda hazırda Samsung gibi, Apple gibi dünya devlerinde mevcut değil. Geldiğimiz noktada ise arkadaşlar... Xiaomi 4100 mAh'lık bir bataryaya sahip telefonu 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde şarj eden yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı. Bu hızlı şarj teknolojisi 300 Watt'lık bir güç sağlıyor arkadaşlar ve 300 Watt'lık bu muazzam güçle birlikte telefonunuz 5 dakikadan kısa bir süre içerisinde şarj oluyor. Tabii ki burada Xiaomi'nin açması gereken bazı engeller mevcut. halihazırda hazırda bizlere bir demo gösterimi yapıldı. Ama bu teknoloji şu anda satışa çıkmaya hazır değil arkadaşlar. Neden? Hızlı şarj teknolojilerinde asıl önemli olan nokta soğutma sistemi aslında. Çünkü telefon aşırı bir şekilde güçle yüklendiğinden ötürü soğutma sisteminin sağlam olması lazım. Zaten normal şartlarda biliyorsunuz telefonu şarja taktığımız zaman biz telefonun Arka kısmında bir ısınma olduğunu biliyoruz. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? 300 wattlık bir gücü direkt olarak telefonu uyguladığımızda, tamam, batarya belki çok hızlı bir şekilde dolabilir. Ama yeterli soğutma sistemi olmazsa o cihazda, bu sefer telefon muhtemelen patlayacaktır. O yüzden hızlı şarj teknolojilerinde üreticiler test sürecini olabildiğince uzun tutuyorlar. Test sürecinde pek çok senaryo uygulanıyor. Bu senaryolara telefonun ve hızlı şarj adaptörünün nasıl karşılık verdiği ölçülüyor. Daha sonra baklar, hatalar giderilerek teknoloji son kıvamına getiriliyor ve gerekli testlerden geçirildikten sonra sertifikalar alınıyor. Ardından da satışa sunuluyor. Elbette bu noktada arkadaşlar şarj aleti kadar, batarya kadar telefonun kendi gücü de önemli. Burada bir kere cihazın içerisinde yer alan Yonga setinde bu hızlı şarj desteğine sunulması gerekiyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin bizlere gösterdiği demodaki model modifiye edilmiş bir telefonda Yani kalkıp da Xiaomi hali hazırda satışta olan bir telefonun üzerinde bu testi yapmadı arkadaşlar. Redmi Note 12 Discovery Edition kullanıldı bu teste. Ve bu Redmi modelinin modifiye edilmiş bir haliyle karşı karşıya kaldık. Xiaomi yaptığı bu gösteride tabii ki Pile ilişkin bazı bilgiler de verdi. Çinli üreticinin aktardığına göre kullanılan pildeki bazı grafit parçaları alternatif kablon malzemelerle değiştirilmiş. Tabii ki hepsi bu kadarla sınırlı değil arkadaşlar. Xiaomi her bir şarj çipinde akım, voltaj ve sıcaklığı takip etmek için 50'den fazla sensör kullandığını belirtti. Burada hem telefon tarafında hem şarj aleti tarafında hem de pil tarafında Önemli güncellemelerin olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Peki gelelim asıl merak edilen soruya bu teknoloji ne zaman hayatımıza girecek? Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldığına göre arkadaşlar takribi olarak önümüzdeki yıl bir amiral gemisi modelinde bu teknolojiyi görebiliriz. Ki 300 wattlık hızlı şarj desteği gerçekten rüya gibi. Düşünsenize telefonunuzu takıyorsunuz sadece 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde siz dişinizi fırçalayana kadar telefonunuz belki de %50-%60 seviyesine kadar şarj oluyor. Ve 5 dakikada belki ayakkabılarınızı giyene kadar telefonunuz tamamen şarj olmuş duruma geliyor. Elbette burada özel bir şarj adaptörümüze ihtiyacımız var. Özel bir kabloya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Hala hazırda normal bir kabloyla tabii ki bu şarj performansını elde edemeyeceksiniz. Biliyorsunuz şu anda satışta olan bazı hızlı şarj kablolarında işte 100 Watt'a kadar, 150 Watt'a kadar diye ifadeler mevcut. Geneli 100 Watt'a kadar arkadaşlar, 100 Watt'a kadar olan kabloların fiyatı da ekseriyetle 100 lirayla ile 150 TL arasında değişiyor. Tabii ki burada Xiaomi kutunun içerisinde bu hızlı şarj kablosuna yer verecektir. Burada şu soru kafamıza takılıyor sadece. Acaba 300 watt şarj aleti kutunun içerisinden çıkar mı? Biliyorsunuz son dönemde bir furya var. Hızlı şarj cihazları, hızlı şarj adaptörleri nedense kutunun içerisinden çıkmıyor. Ama tabii burada 350 wattlık bir hızlı şarj desteğinden söz ettiğimiz için kalkıp da bizim hazır bir adaptör almalı şansımız yok. Dolayısıyla burada Xiaomi'nin kutu içerisinde bu adaptörü bizlere sunacağını umuyoruz. Elbette önemli olan bir diğer şey ise fiyatı arkadaşlar biliyorsunuz Xiaomi'nin zaten amiral gemisi modelleri. Bu sene mesela 25-30 bin TL bandında ülkemizden satışa çıkmıştı. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yıl muhtemelen yine hani şimdinin 25-30 bin Türk lirası gibi bir fiyata karşımıza çıkabilir. Ama hani 5 dakikalık şarj için verir mi? verilir mi bu paralar? Tabii bir düşünmek lazım. Lakin şunu da unutmamak gerekiyor. Apple hala bu konuda çok geride. Çok çok çok geride. Samsung biraz daha atılımda ama yine de hani Çinli üreticilerin bir hayli gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Xiaomi gerçekten güzel işler yapıyor arkadaşlar. Xiaomi'nin ardından diğer Çinli markaların geldiğini söyleyebiliriz. Realme'nin de son dönemde hızlı şarj teknolojilerinde biliyorsunuz 240 watt vesaire önemli atılımları vardı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte belki de birkaç yıl sonra sadece 2 dakika içerisinde telefonlarımızı şarj edebileceğiz. Ki bu teknolojiler arkadaşlar elektrikli otomobillerin hızlı bir şekilde şarj edilebilmesinde de aktif ve önemli rol oynayacak. Neden? Sonuçta bizim elektrikli otomobillerimizi de yani önümüzdeki süreçte biliyorsunuz vesaire vs. satışa sun olacak. Bunları da hızlı bir şekilde şarj edebilmemiz önem arz ediyor. Dolayısıyla Xiaomi'nin bu hızlı şarj teknolojilerini bir şekilde daha da geliştirip elektrikli otomobillere de adapte etmesi bekleniyor arkadaşlar. Eğer bu konuda yorumlarınız vesaire varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.